Hava koşullarının belirli özellikleri, balıkların hareketliliği, beslenme alışkanlıkları ve yüzme davranışları üzerinde etkilidir. İşte balık avında hava koşullarını etkileyen faktörler. Rüzgar Rüzgar, balık avı için önemli bir faktördür. Rüzgarın yönü ve şiddeti, balıkların besin kaynaklarına erişimini etkileyebilir. Rüzgarlı havalarda balıklar, daha korunaklı ve sığ yerlere çekilebilirler. Rüzgar, ayrıca yüzeydeki suyu hareket ettirerek, yemlerin dağılmasına ve balıkların yemlere ulaşmasını zorlaştırabilir. Güneş Güneşli havalarda su sıcaklığı artar, bu da balıkların aktivitesini etkileyebilir. Balıklar, güneşli havalarda sığ sulara çekilebilirler ve daha az aktif olabilirler. Güneşli havalarda, suyun yüzeyindeki ışık, balıkların gözlerini kamaştırabilir ve avcıları daha kolay fark etmelerini engelleyebilir. Yağmur Yağmur, balık avını etkileyen bir diğer faktördür. Yağmurlu havalarda su seviyesi yükselir ve suyun bulanıklaşması, balıkların besinlerine erişimini zorlaştırabilir. Ancak, yağmurlu havalarda bazı balık türleri daha aktif hale gelebilirler. Sis, Sisli havalarda görüş mesafesi azalır ve bu da balık avını etkileyebilir. Sisli havalarda balıklar daha az aktif olabilirler ve avcıları daha zor fark edebilirler. Ancak, sisli havalarda bazı balık türleri daha aktif hale gelebilirler. Fırtına Fırtınalı havalarda balık avı yapmak tehlikeli olabilir. Fırtınalı havalarda balıklar daha az aktif olurlar ve denizdeki dalga ve akıntılar nedeniyle avlanmak daha zordur. Bu nedenle, balık avı için fırtınasız havalarda avlanmak daha güvenli ve verimlidir. Bize katılarak ücretsiz içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, öğrenmek istediğiniz konular hakkında yeni videolar hazırlayabilmem için, videoların altına yorum yapabilirsiniz.